Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın, iyi seyirler. 109. bölümde Emre polisler tarafından tutuklanmıştı. Yeni bölüm olan sezon finalinde, mahkemeye çıkan Emre cezaevine gönderilir. Hapishaneye giren Emre çok üzgündür. Zeynep bu duruma yıkılır. Emre'yi kaybetmek Zeynep'i çok üzer. Yavaş yavaş sayar ailesi yaprak dökümü gibi dağılmıştır. Emre'nin hapishaneden çıkması için, Zeynep'in yardımı gereklidir. Emre'yi hapishaneye sokan planı Bora yapmıştır. Bora'nın planını bozmak isteyen Zeynep, Bora'ya durumu belli etmeden ona yanaşmaktadır. Bora büyük bir hata yapmıştır ama farkında değildir. Çünkü elinde Emre'nin suçsuz olduğuna dair görüntüler vardır. Zeynep Bora'ya oyun oynayarak, Emre'yi hapishaneden çıkarmasını ister. Fakat Bora'nın emeli farklıdır. Bora sadece Zeynep'i istiyordur. Tarık'ın durumuna gelirsek, Tarık çok zor durumdadır. Ölümle burun burunadır. Sıla bu durumu bildiği için, İstanbul'a gider. Tarık'tan uzaklaşmak zorunda kalır. Bunun sebebi ise kötü adam Aslan'dır. Çünkü Aslan Sıla ile bir anlaşma yapmıştır. Her şeyi bırakıp giderse, Aslan Bey Tarık'ın yaşamasını sağlayacaktır. Fakat diğer yandan Sıla'nın gitmesi Tarık'ı daha çok üzmüştür. Tarık'ın bu anlaşmadan haberi yoktur. Aslan Bey'in bu kötü planı aileyi parçalamıştır. Aslan Bey'in Tekemeli Tarık ve Meltem'i evlendirmektir. Ayrıca Aslan bu ailenin kendisine muhtaç olmasını istemektedir. İstanbul'da yaşamaya başlayan Sıla, Aslan Bey'in kötü ve hain planlarından haberi yoktur. Aslan Bey Sıla'yı öldürecek mi? Sıla'nın zor durumunu Tarık öğrenebilecek mi? İşte bu sorularla sezon finali bitiyor. Yeni sezon ne zaman başlayacak merakla bekleniyor.